Bal kabağı çorbası yapıyoruz. Bunun için bir soğanı bir kaşık zeytinyağında ya da tereyağında biraz kavuracağım. Ve bunun yanında önceden doğramış olduğum bal kabakları 500 gram kadar yaklaşık iki kase bal kabağı kullanacağım. Önce soğanları birazcık kavuruyorum. Orta ateşte Sonra biraz kavurduktan sonra balkabaklarımı ekliyorum. 3-4 dakikada bu şekilde orta ateşte kavuruyorum. Bal kabağı çok besleyici özelliğiyle bilinen bir sebzedir. Ee, Özellikle bebeklere tavsiye ediyoruz manlar besleyici özelliğinden dolayı bebeklere özellikle tavsiye ediliyor. Ama bu çorbanın tadını ben de seviyorum. Bebeğim için öğrenmiştim ama çorbanın tadı büyükler için de gayet güzel. Evet, bu üstte taktığımız daha kavuracak. Bal kabığını dolapta derin dondurucuda saklamak, çiğ olarak saklamak mümkün olmuyor. Denedim olmuyor. Ama bal kabığınızı Hafif pişirip, biraz ya da tam pişirip buzdolabı poşetlerine doldurup, buzluğunuzu da saklayabilirsiniz. Ee, gayet iyi oluyor. Yani çıktığında bebeğinize çorba yapabilirsiniz. Ya da kendinize bu şekilde çorba yapabilirsiniz. Bu şekilde balkabakları genelde çok büyük olduğu için hemen tüketmek zor olabiliyor. Bu şekilde... ...daha iyi değerlendirebilirsiniz. Tamam, 3-4 dakika kadar kavurdum. su ekleyeceğim. 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Haşlamaya bırakıyorum. Bal kabığım haşlanırken ben de kremasını yani sütlü süt ve ondan oluşan kremayı hazırlayacağım. Evet, bir kaşık tereyağı içerisinde bir kaşık unumu kısık ateşte hafifçe. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yani o hazır kremaları kullanmaya karşıyım. Çok lezzetli oluyorlar ama on yeriz. Bir bardak çorbaya süt dökmek. Ya da bu şekilde 1-2 kaşık unla sütle krema yapmak daha sağlıklı bence. 3-4 dakika kadar kaynattıktan sonra krema kıyamanına geldikten sonra evet, yemeğimin suyundan biraz alarak inceltiyorum. İnceltip birazcık da karıştırıyorum. Tamam. Şimdi... ...yumuşamış olan... Ee, da dursun. Yumuşamış olan kabaklarımı blenderda öğütüyorum. Blenderden geçiriyorum. Da öğüttüm. Ee, şimdi ocağın altını açıyorum. Evet. Dündürde öğüttüğüm bal kabuğu çorbamı içerisine unlu süt karışımını boşaltacağım. Kaynayan çorbanın içerisine boşaltıyoruz. Sütüm biraz kaymaklı olduğu için beyaz beyaz görüntüler sütümün kaymağı. Kaynayan çorbanın içerisine bir kaşık un, bir bardak su, bir kaşık tereyağdan oluşan kremayı döktüm, karıştırıyorum ve 3-4 dakika kadar da bu şekilde pişireceğim çorbamı Tabi bebeğiniz için yaparken unu kavurmayabilirsiniz, un koymayabilirsiniz hatta. Sadece bir bardak süt de içerisine ekleyerek bebeğinize yedirebilirsiniz. Ama benim e, sevdiğim bir çorba olduğu için hem bebeğime hem de kendime yedirebilmek için bu şekilde yapıyorum. Üzerine de pul biber, e, karabiber ve yağ karışımını döküp servis edebilirsiniz. Evet, kaynadıktan sonra 3-4 dakika kendi halinde kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Evet, tereyağı, biraz da zeytinyağı ve tereyağı içerisinde pul biberini hafifçe ısıtıyorum. Yakmadan Evet sos olarak çorbam pişti Tere, sırf tereyağında olabilir ya da biraz zeytinyağı biraz da tereyağı kattım çorbamdan biraz alıyorum çorba 4-5 kişiye yetebilecek orandadır. Evet, biraz da tereyağlı pul biberli, biraz da karabiber güzel yakışıyor. Karabiber de biraz atalım. Pul biber ve karabiber karışımı gayet güzel yakışıyor. Evet, Üzerine biraz da pul biber ve karabiber gezdiriyorum. Bu şekilde bebeğinize veremezsiniz ama büyüklerin yemesi için gerçekten bu şekilde çok güzel oluyor. Evet, Tereyağının içerisine pul biberi hafifçe ısıttım ve içerisine karabiber koydum ve e, bu karışımdan çorbamın üzerine gezdirdim. Bu şekilde bebeğinize veremezsiniz. Baharat acı oluyor. Ama kendiniz yemek için deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde seviyorum. Gayet güzel oluyor. Afiyet olsun.